Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Ekim 2019- Astrolojik gündemi sevgili boğa burçlarına nasıl etkileyecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Sakin geçen bir Ağustos ayı akabinde oldukça hızlı ve hareketli geçen bir Eylül ayı deneyimledik. Ekim ayı ise biraz daha kararlılık ve kendinden emin olma temalarının ön planda olacağı bir ay olacak. Özellikle siz sevgili boğa burçlarına oldukça fazla etkileyecek bu. Ekim ayı zira akrep burcundaki gezegen dizilimi size tam karşıdan eşlik edecek sevgili boğa Boğalar ee, başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız ee, sizler abone oldukça yorumlar yaptıkça ve izledikçe ben daha çok mutlu olup daha çok içerik paylaşmak istiyorum. Kafamda da bir takım e, video fikirleri var ancak e, bunun için hem zamanım hem de sizlerin e, ilgisini e, bekliyorum diyebilirim e, sevgili boğalar. Ekim ayını sizin için oldukça önemsiyorum. Çünkü dediğim gibi akrep burcunda ve terazi burcunda önemli gezegen dizilimleri var. Bunlar sizin güneşinize, yükseleninize veya ay burcunuza tam karşıdan zaman zaman zıt açılar gönderecek. Bu da demek alıyor ki Ekim ayında hem zorlanacağız hem de güçleneceğiz. Genel itibariyle 2019 yılının başından bu tarafa öncü burçların zorlandığı gökyüzü olayları deneyimliyoruz. Terazi, koç, yengeç ve oğlak aksının hareketliliğiyle beraber kuzey ve güney düğümlerinin yengeç ve oğlak aksında hareketi kontrol dışı bir takım olaylar deneyimlememizi sağladı. Sizin 3. eviniz ve 9. eviniz etkileniyor e, 2019'un başından beri. Ve özellikle 9. evinizde ee, bahar aylarından bu tarafa yaşanan karmik etkiler, belki yer değişiklikleri, belki yüksek öğrenim fikirleri, belki yeni bir yaşam stili, maneviyata, dine, siyasete karşı bakış açınız, hayat görüşünüzle ilgili yeni perspektifler gibi alanlarda bir takım zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Eski inançlarınızın size artık hizmet etmediği, eski inanç kalıplarınızın artık... Ee, Rabet görmediği veya eğitimle ilgili belki de tam olarak istediğiniz yerde olmayışınız kadersel olarak farklı yönlere doğru evrelişiniz sizleri biraz zorlamış olabilir 2019 yılının başından beri sevgili boğalar. Burada artık 18 Eylül'den itibaren Satürn retrosunun bitmesi ve Plüton retrosunun bu ay içerisinde bitmesiyle beraber biraz daha taşlar yerine oturacak. Ne istiyorsunuz? Nasıl bir eğitim almak istiyorsunuz? Yaşam görüşünüzü ne şekilde yönlendirmek istiyorsunuz gibi gibi birçok temaya aslında bu süreçte ağırlık vereceksiniz ve biraz daha ne istediğinizi bilen bir tarzda ekim ayını geçirmeniz mümkün olacak sevgili boğalar. Hemen 3 Ekim'de Plüton'un oğlak burcunda retrosunun sona erdiğini ve düz seyrine başladığını söyleyerek başlamak istiyorum. Ve dediğim gibi özellikle bahar, bahar aylarından itibaren yaşadığınız sıkıntılar biraz daha artık rayına girmeye başlayacak. Aynı gün içerisinde Merkür'ün akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür akrep transitiyle beraber ikili ilişkiler anlamında e, partnerinizle veya ortağınızla daha çok e, iletişim kurabileceğiniz, fikirlerinizi daha çok paylaşabileceğiniz bir süreç deneyimleyeceksiniz. Bu süreçte özellikle Genellikle diyalog kurmak, sorunları çözümlemek, yeni ortaklıklar kurmak, belki de evlerinizde yeni bir e, yön belirlemek veya evlilik e, fikriyle ilgili e, daha olumlu bir süreç deneyimlemeye başlayacaksınız ve ortaklık kurmak açısından kutsal meselelerle ilgili de Merkür'ün akrep transiti sizi olumlu yönde etkileyecektir. 4 Ekim'de Mars'ın terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu transit de sizin 6. evinizde söz konusu olacak. Sevgili boğalar Mars'ın 6. evinize seyretmesi zaman zaman yapacağı sert açılarla sizi zorlayabilir. Özellikle sağlık açısından fazla öfke, sinir, stres, pasif agresif durumların sağlığınızda oluşturabileceği yan etkilere dikkat etmenizde fayda var. Bunun yanı sıra eğer çalışan bir boğa burcuysanız iş arkadaşlarınızla diyaloglarınızda zaman zaman gerginlikler, e, stresler oluşabilir. E, burada her zamankinden daha e, öfkeli ve daha asabi davranabilirsiniz iş arkadaşlarınıza karşı ve günlük işleriniz ve günlük sorumluluklarınız bilhassa sizi her zamankinden daha fazla yorup yıpratabilir ve bunları her zamankinden daha fazla kafa takabilirsiniz. Ancak dediğim gibi fazla üzerinize sorumluluk yüklemeden fazla kendinizi zorlamadan e, bu transite atlatırsanız sağlığınıza da biraz daha dikkat etmiş olursunuz. Bu süreçte özellikle sporlara başlamak, diyete başlamak A, hemen bir şeyler yapmak, hemen kilo vermek, hemen spor yapmak, vücudunuza ve kendinize aşırı yüklenmek e, biraz sizi strese sokabilir. Buna dikkat etmenizi fayda görüyorum sevgili boğalar. 7 Ekim günüm, ayın en zorlu günlerinden birisi. E, Akrep burcundaki Merkür'ün burcunuzdaki Uranüs'te sert bir açısı var. E, sabah saatlerinde meydana gelen bu açıyla beraber özellikle ortağınız, partnerinizle alakalı gelişen Ani durumlar, e, iletişim problemleri veya duymuş olduğunuz bir haber veya bir açık düşmanlık, bir dedikodu can sıkıcı olabilir 7 Ekim günü boyunca. Ve aynı zamanda terazi burcundaki e, güneş ve oğlak burcundaki satürn arasında da bir sert açı meydana gelecek. Bu da biraz e, günlük rutinlerinizi aksatmanıza sebep olacak. Biraz daha günlük işlerinizde üzerinize sorumluluğun bindiği ve zorlandığınız e, ve sorgulamaya başladığınız etkileşimleri gösteriyor olacak sevgili boğalar 8 Ekim günü ise Venüs'ün akrep burcu transitine başladığını görüyoruz Venüs akrep transiti boyunca ikili ilişkilerde birçok fırsat yakalayabilirsiniz bekar bir boğa burcuysanız ciddi bir ilişki fırsatı yeni bir aşk veya ortaklık kurmak gibi bir niyetiniz varsa bu alanda da ortaklık teklifleri veya karşınıza çıkacak fırsatlarla yüzleşebilirsiniz bunun yanı sıra hukuksal meseleleriniz Çözüme kavuşabilir. Olumlu şekilde tanışacağınız kişilerin vereceği akıllar, insan ilişkilerinde kat edeceğiniz mesafe sizi oldukça rahatlatabilir sevgili boğalar. Özellikle evlilik düşünen bir boğa burcuysanız 8 Ekim'den sonraki uygun tarihleri nikah için belirleyebilirsiniz. Evet 14 Ekim gününe geldiğimizde bir dolunay bizi karşılayabiliyorsunuz. Her ay bir dolunayımız ve bir yeni ayımız oluyor. Dolunay Ay ile güneşin karşı karşıya olduğu ve e, duygularımız ve gerçeklikler arasındaki çelişkileri vurgularken aynı zamanda bizleri bir sonlanma ve karar evresine getiren gökyüzü olaylarıdır. E, burada da e, koç burcunda bulunan ay ve güneşin terazi burcunda bulunmasıyla beraber oluşturdukları zıtaçıyla ortaya çıkan bir e, dolunay söz konusu. Bu dolunay sizin 12. evinizde. 12. ev dolunayları biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü 12. ev kontrol dışı bir alandır. Bilinçaltımızdır. Biliyorsunuz bilinçaltı bir e, derya deniz gibi aslında ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz zaman zaman karşımıza çıkan aslında bizim bile yüzleşmekten çekindiğimiz bizim bile belki de görmek ve anlamak istemediğimiz bir alandır ve bunun yanı sıra 12. ev kayıplarımızdır geçmiş yaşantımızdır ee, herkesten sakladıklarımız herkesten gizlediklerimiz hani Pandora'nın kutusu gibi sırlarımıza saklandığı kilitli bir kutudur esasında 12. ev bu dolma ile beraber çok ciddi bir bilinçaltı yüzleşmesi yaşayabilirsiniz çok ciddi bir sorgulama dinlenme arınma ve insanlardan biraz izole olma durumuna doğru geçiş yapabilirsiniz. Burada özellikle vereceğiniz kararlar geçmiş yaşantılarınız, bilinçaltı kalıplarınız ve değer yargılarınızla ilgili... Çok ciddi bir sonlanma olabilir. Burada özellikle tesadüfi karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Hani çok da ihtimal vermediğiniz karşılaşmalar, çok da ihtimal vermediğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Tabii ki evrende asla tesadüfler yoktur ancak sizin tesadüf olarak nitelendireceğiniz seviyede bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde özellikle rüyalarınız, karşılaşmalarınız, evrenin size vermiş olduğu mesajlar bunları biraz daha e, farkındalıkla okumaya çalışın e, uyku problemleri çekebilirsiniz belki kabuslar görebilirsiniz ancak burada artık e, size e, hitap etmeyen bir takım şeyleri içten içe sizi kemiren ancak dışarıya çok fazla göstermediğiniz ancak sizi rahatsızlık boyutunda günlük işlerinizi e, düzenleyememe boyutunda ve hatta sağlığınızı etkileyecek boyutta sizi rahatsız eden şeylerden arınmak için bol bol dua edin, bol bol meditasyon yapın ruhunuzu Beyninizi ve zihninizi arındırmaya çalışın sevgili boğalar. Bu transitle beraber, bu dolunayla beraber özellikle biraz sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Bağışıklık seviyenizde bir takım sıkıntılar söz konusu olma ihtimali var. Evet 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim günleri Ekim ayının en şanslı 5 günlük aralığı diyebilirim. Bu sürece birçok işlerinizi sıkıştırabilirsiniz. Özellikle 7. evinizde bulunan Merkür ve Venüs'ün yapmış olduğu iyicil açılar kirli ilişkilerde çok şanslar ve fırsatlarla yüzleşmenizi sağlayacaktır. Burada e, hayalinizdeki ilişki, hayalinizdeki ortak, hayalinizdeki evlilik beklentisi, hayalinizdeki ilişki modeli ile ilgili bir takım fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sevgili boğalar bu süreçte Tabii ki karşınızda bulunan, tam karşınızda bulunan Akrep Burcu'nda transit halindeki gezegenlerin iyice etkilerinden faydalanacaksınız. Özellikle dediğim gibi bir ortaklık kurmak, bir iş kurmak, özellikle ortaklı bir iş kurmak veya evlilik tarihi almak için 16-20 Ekim aralığını değerlendirmeniz e, bence uygun olacaktır. Devam ediyoruz. 21 Ekim günü Marsla Kuzey Ay Düğümü ve Marsla Güney Ay Düğümü arasında sert bir açı var. Biliyorsunuz Kuzey ve Güney Ay Düğümleri biraz kadersel olayları temsil eder ve astrolojide noktalarla ifade edilir. E, Hint astrolojisinde de Rahu ve Keti olarak e, tanımlanır. Bunlar e, bizim yaşam yönümüzü, yaşam yönümüzü. E, Amacımızı keşfetmemizi sağlayan noktalardır ve 2019 yılının başından beri yengeç ve oğlak aksında hareket etmekteler ve bizi dediğim gibi videonun başına söylediğim gibi 3 ve 9. evlerde etkilemiş bulunuyorlar. Şimdi Mars'ın 6. evinizde bulunması özellikle 3. ve 9. evlerinize sert açı yapmasıyla beraber burada almak istediğiniz eğitim, gitmek istediğiniz yaşam yolu, e, yolculuklar, seyahatler, yakın çevre ilişkileri, iletişim şekliniz bunlarla alakalı günlük bir planlama yapmak açısından zorluklar yaşayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Belki yeni bir eğitime başladınız ancak birden fazla eğitimi bir arada yürütemiyorsunuz. Belki zihinsel olarak sürekli bir meşguliyetiniz var ve bunlar sizi sağlık açısından yıpratıyor. Belki bir takım psikolojik rahatsızlıklara eğil etmeye başladınız gibi. Bir takım kontrol dışı durumlara sevk edebilir ancak bunlar birkaç günlük olaylardır. Bize tekrardan 2019 yılının başından beri Almamız gereken mesajı hatırlatmadan başka bir şey değil. Biraz gergin hissedebilirsiniz. Biraz günlük işlerinizi aksatabilir ve günlük sorumluluklarınızı gerçekleştirirken her zamankinden daha memnuniyetsiz olabilirsiniz. Ancak bunlar geçici süreçler dediğim gibi. 23 Ekim'den itibaren güneşin akrep burcu transitine başladığını görüyoruz ve artık ikili ilişkiler alanınız aydınlanıyor. Burada 23 Ekim'den itibaren tek odağınız ilişkiler karşınızdaki insanın düşünceleri ilişkiyi nasıl iyi bir noktaya getirebilirim ilişkideki sorunlarınız çözebilirim veya ilişkiyi eğer iyi gitmiyorsa nasıl sonlandırabilirim gündem ilişkiler olacak gündem karşımızdaki insan olacak sevgili boğalar 23 Ekim tarihinden itibaren ayı kapatırken bir yeni ayla kapatıyoruz. Yeni ay yeni kararlar demektir. Ay ile güneşin kavuşum yapması yeni ay ile ifade edilir astrolojide. Ayın ve güneşin akrep burcunun 4 derecesinde kavuştuğunu ve akrep burcunda bir yeni ay meydana geldiğini gözlemliyoruz. 28 Ekim tarihinde bu da 7. evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla ikili ilişkiler anlamında artık size yenilikler geliyor. Yeni bir evlilik, yeni bir ortaklık. Eğer evli veya ortaklığı devam eden bir boğa burcuysanız bu İkili ilişkilere yeni bir boyut kazandırıyorsunuz. Sanki sıfırdan başlamışçasına yeni bir bakış açısı, yeni bir boyut ee, yeni bir ilişki modeli getirmek için neler yapabilirsiniz? Bunlara karar vereceksiniz aslında. Ee, i̇lişkiyi canlandırmak, rutinin dışına çıkmak adına e, ne gibi değişiklikler yapmanız gerekiyor? Bunlara kafa yoracağınız ve bunun üzerine adımlar atacağınız bir süreç. Zaten Ekim ayının başından itibaren sürekli olarak bu alanlarda zaman zaman iyice, zaman zaman zorlayıcı etkilere maruz kaldınız. Ve bu yeni ay ile beraber adımınızı atıyorsunuz sevgili boğalar. Ve ayı kapatırken biraz daha ikili ilişkilere tazelik ve canlılık getirdiğinizi de söylemek isterim. Evet ayı kapatırken ayın son günü Merkür Retrosu'nun başladığını görüyoruz. Bu Merkür Retrosu da ne tesadüftür ki yine 7. elinizde. Yani 7. eviniz oldukça Aktif ancak merkür retrosuyla ile beraber biraz işler aksayabilir özellikle e, evlilik tarihi aldıysanız nikah tarihi aldıysanız yeni bir ortaklık kurmayı düşünüyorsanız retroya denk getirmemeye çalışın arkadaşlar özellikle imza ile ilgili işlerinizi e, bu süreçte aksaklıklar veya sıkıntılar ortaya çıkabilir ancak eskiden aldığınız eskiden imzaladığınız e, konularla ilgili e, eksiklikleri tamamlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. E, belirtmiş olduğum 16-20 Ekim aralığında nikah yapmışsınızdır ve Kasım ayında da düğün yapacaksınızdır. Bunun için herhangi bir sakınca yok ancak nikah aklını imzalamak e, pek de uygun olmayabilir. Her ne kadar geçmişte alsanız da bu kararı imzalar, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili Merkür retrosundan önce e, adımlar atılmalı diye düşünüyorum. Merkür de 27 derece akrep burcuna retroya başlayacak. E, dolayısıyla Özellikle ilişkilerle ilgili sorunlarınızı, önceden beri süre gelen sorunlarınızı çözmek açısından Kasım ayı biraz daha verimli olacaktır. Ancak yeni kararlar vermek, evlilik, ayrılık, ortaklık, ortaklığı sonlandırma gibi kararlar vermek açısından retro bitimini beklemek uygun olacaktır. Aksi takdirde pişmanlıklar veya geri dönüşler yaşamanız söz konusu olabilir sevgili boğalar. Ekim ayı gündemi bu şekildeydi. Daha çok temalarınız, ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, evlilik ilişkileriniz üzerine e bu süreçte Bunlara ilişkin bir takım çözüm yolları arayışında olacaksınız. Umarım güzel bir Ekim ayı geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklar ve aşağıdaki küçük zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Bu arada danışmanlık almak isteyenler instagramdan Opikus astroloji hesabını takip edip dm yoluyla ulaşabilir. Bunun yanı sıra evrenselkadimbilgiyetsi.com adresine e-posta göndererek bana ulaşabilirsiniz. Her birinize mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.